Bir dakika bekleyin, bir görüntü göstereceğim size. Sayın başkan. Bir saniye. Konuсты değil bu. Bakın yanlış anlıyorsunuz. İkimizin konusu değil bu. Önergelerle ilgili konuda. Açın zaman bakayım. Ne önerge verildi? Ben aynı kanaatte değilim. Şimdiye kadar iki yıla yaklaştık. Soru önergeleri gündem'e geçilmeden önce verildi. Bakın, dedi Siz herhalde unuttunuz bir vermeyi. Bakın, bakın, hayır, hayır, hayır. Asla böyle şey Bakın, dedi başkanlar var. Evet, şunu bir dinleyelim. Siz Azda bir dahaki aya ya da ne bileyim yarına önemli bir şey çıktı. Olağanüstü bir durum çıktı. Bitirdik. O, bir ara verir misiniz? Evet. Buyur başkanım. Şimdi gündem dışı söz aldınız burada. Biz de söz verdik. Herhalde daha devam edeceksiniz. Öyle gözüküyor. Az kaldı başkanım. Yani gündem dışı sözlere bir sınırlama getirmezsek buradan başka bir arkadaşımız var. Buna devam eder. Tabii gündem dışı söz alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Saygı duyuyoruz. Gündem dışı söz aldınız. Lütfen toparlayarak. Şimdi toplu bir şekilde yaparsanız çünkü bunu eğer bunun ucunu bunun ucunu bir sınırlama yapmazsa burada çok fazla çok Sayın fazla de. burada e, arkadaşımın bu sefer söz güle alır. Güle güle. Bir hitap etsin, bir Allah burada yolunuzu aşık Her konuya da giriyor pozisyona düşmeyin gündem dışı mamakla ilgili başka şeyler ilgili olabilir nasıl olsa başkanım yapıyoruz. Keşke benim konuşurken bu konuşmamı kesmeseydiniz de bakın ben konuşma yaparken siz benim konuşmamı kesip böyle bir konuşma yapıyorsunuz. Her zaman söz hakkı veriyoruz biz sadece. Burada sizin muhabbet edeceğiniz, kafanıza gelen şeyleri burada herkese anlatacağınız bir ortam değildir burası. Benim konuşmalarımda hiçbirisi, olayısıyla, hiçbirisi muhabbet kapsamında sözler değildir başkanım. Lütfen evet. e, hoş değil konuşurlarınızı ben söyleyeyim, ondan sonra size devam edin lütfen. Ben konuşurken, başkanım bir dakika lütfen, Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herkes kendine demokrat.